Arkadaşlar, hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Yemekler yendi mi? Evet değerli arkadaşlar, merhabalar tekrardan. Uyarı gelmedi mi size canlı yayınla alakalı? Canlı yayına hoş Hoş geldiniz. bakıyoruz arkadaşlarımız EYT'ler 4 derler. Evet arkadaşlar. Canlı yayın başladı. Evet arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sorularınıza bakacağım şimdi. EYT'liler, sürekli içi kardeşlerimiz, emekli kardeşlerimiz, öğretmen arkadaşlar, canlı yayın başladı. Sorularınızı almaya başladım. Evet, hoş geldiniz. O çaylar içinde diyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ses gelmiyor mu? Hayret ya, gelem aynı problem. Arkadaşlar şu an geliyor mu sesim? Nasıl bir şeydir ya? Bakalım bir. Bir saniye arkadaşlar. Şunu bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şu an sesler nasıl durum bakayım bir onu kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar sorular almaya başlayacağım. Herkese sevgili arkadaşlar şu an ses İyi geliyor geliyor evet. Ses geliyor arkadaşlar. Evet, almaya ee... başlayacağım. Tamam yayın devam ediyor. Nerede şey heh ben burada Evet Fikret Bey hoş geldiniz. Cemalettin Bey, Halit Bey, Gönül Hanım, Fadime Hanım, Bülent Bey, Bayram Bey. Ee, Sayın Gönül, e, Sayın Emir, Cemalettin Bey. Ee, Sayın Babucu, Kamber Bey, Cemalettin Bey. Evet. Evet arkadaşlar 12 ay dedik. Evet. Kamber Bey geliyor mu sesim? Hazira'na kadar hazirine kadar uzatılır. Zaten uzamıştı. Kaç ay çalışıyordunuz? Onlara bakacağız. EYT'lik arkadaşlarımız da gelmişler. Sürekli işçi kardeşlerimiz de burada. Tedi ikramiyeler bu ay alacaksınız. Evet arkadaşlar, bakıyorum herkes buradalar. Arkadaşlar, tekrar canlı yayına hoş geldiniz. İnşallah güzel bir canlı yayın olur. Bir de zam beklenmesi olan kardeşlerimiz var. Hiçbir yerden haber alamıyorlar. Özellikle sürekli işçi kardeşlerimiz, kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız, zamla ilgili de bilgi vereceğim. Milli eğitim personelimizin 12 ayla ilgili ibre tamamen 12 aya döndü. Sürekli olma yolunda müthiş bir ilerleme var. Milli eğitimdeki arkadaşların yüzleri gülecek. Geçen sene bütün uğraşlarımızla Allah'a şükür 12 ay yaptırmıştık. Bir de sürekli işçi kardeşlerimizin zam olayı var. 2020 TL üstü hangi kurumda çalışırsa çalışsın. Bakın hangi kurumda çalışırsa çalışsın eğer maaş 2020 TL'nin üstünde ise ee, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında ilgili merci ile yaptığım görüşmede geçen haftaki yaptığım görüşmede arkadaşlar yapılacak zammın 2020 altındaki dönemdekini 2020'ye eşitlemek ve bu konuda hızlı bir şekilde maliyeden geri dönüş bekliyoruz diyor. Ama 2020 TL üstünü söylediğimde geçen hafta denmişti ki bana 2020 TL'nin üstündeki işte tehdide alıyor, ikramiye alıyor. Ondan dolayı hani bunu da bana biraz e, bu konuda şöyle söyledi arkadaşlar. Ben de dedim ki bu konu mutlaka yukarıya taşınacaktır. Bütün herkes bakın kolaylıklar sanılıyor. Ziraat Bankası'ndan şu anda tüm kredisi gecikenlere büyük krediler var. Futbol kulüplerine var. O kadar devasa projeler var ki arkadaşlar her yere şu an para akıyor. Merkez Bankası'ndan para akıyor. O zaman biz de ne yapacağız? Biz de kaba uzatacağız. Kime uzatacağız kabı arkadaşlar? Sürekli işçi kardeşlerimiz şu anda 2020 TL'nin üstünde ümitlerini kaybettiler biliyorum. Ama bu hafta yapacağımız görüşme yani bu hafta dedim önümüzdeki hafta başından itibaren yapacağımız görüşmede. Bu ay bitmeden bu farkın verilmesini isteyeceğiz. Çünkü e, emekliler biliyorsunuz 10.65 aldı. 1700 alan bir emekli 1870, 1800 olan bir emekli 1980 lira alacak. Memurlarda 350 ila 420 TL arası ortalama memur maaşında artış oldu. Vergi kesintileri de aldıklarında maaşlarına 600-700 TL fazla alacaklar. Askeri ücretlerde 3 kişi ailede çalıştığını varsayarsak 3 tane ailede 1200 TL'ye yakın para işte 1300 küsür lira eve gelir girecek. O zaman diyoruz ki bu durumda sürekli işçi kardeşlerimiz zarar görmesin. Bir de emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizle alakalı da bir hususu belirteyim. Bana bedelli EYT'nin planlamasında bir bedelli EYT kredisi için söz söylediğimde bana bu krediyi devlet asla açmaz, bu konuda fayda sağlanmaz, durum şanssız ve herhangi bir şey olmaz dendi. Yani arkadaşlar unutmayın. Ben dedim ki cebinizden gelir düşmeden arkadaşlar burayı iyi dinleyin. Ve videoma like atmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Diğer arkadaşlar da dinlesin. Düşünsenize arkadaşlar cebinize dokunmadan bankada sürekli e, işte emeklilikte yaşa bekleyen arkadaşlarımız içinde aynı verilen bu kredi gibi bir kredi açıldığında bunu açıldığında diyorum arkadaşlar milyarlarca TL katrilyonlar şu an piyasada. Bu devirde emeklilikte yaşa takılan geçmez mi geçer? Ben de bu hengamede diyorum ki gücü olan öder taksitle devlet maaşına ek olarak ek olarak e, çekti krediyi geri ödeyecek. Yani bu verdiği parayı geri ödeyecek. Şu an emekliliği satın almış olacaklar. Haklarını erkene çekmiş olacaklar. Bu konu çok cevaz görüyor. Bakın paranın döndüğü bedelli sözüyle her şeyin kapının açıldığı bu dönemde bu planıma blokratlardan görüştüm arkadaş çok sıcak baktı ve bu konuda bana e, en olumlu ve uygulanabilir gördü. Sürekli işçilerin zammıyla ilgili arkadaşlar bir açıklama daha yapmak istiyorum. Bununla alakalı önümüzdeki hafta her şey netleşecek. Sizin tehdiye alımınız ve aldığınız ikramiyeler zaten var olan haklarınız. Bunları kaybetmemeniz açısından sizler arkadaşlar mutlaka bir katkı sağlanacak. Buna inancım tam. Benim inancım tam. Çünkü olması gereken bu. Bu kesimi küstürmemesi gerekiyor. EYT kamu çalışanları için geçerli olacak mı? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kamu çalışanı olsun diğer olsun bunda bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Ses yok mu? Şu an ses nasıl? Allah Allah. Arkadaşlar geldi mi ses? Evet geliyor dedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, bakıyorum sorulara çünkü bana sorun bakın birbirinize üzülmeyin. Burada bir soru sorun ve biz hemen cevaplayalım. Ben şimdi sorulara da bakıyorum. Bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızın birçok sorunla çare bulunuyor ve birçoğunun haberi yok. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de hiç bu kadar, bak benim lafıma geldiniz, Ziraat Bankası'nda futbol kulüplerine dahi açılan krediden tutguru tutulacak, futbol kulüplerini kurtaracak gelir, emeklilikte yaşa takılanlara aktarıldığında sizin sorunuz çözülebilecek seviyededir. Düşünün, futbol kulüplerinin tüm borçlarının yapılandırılması diyor. Bu konuda soracağım. O zaman biz emeklilik yaşta bir mütevazı olmayacağız. Evet arkadaşlar. Yankı oluyor biraz tabii ki. Ee, evet sigort şey. Arkadaşlar. Evet şunu söylüyorum. Bakıyorum belediyede çalışan arkadaşlarımız hepiniz burada mısınız? Videoma beğeni attınız mı arkadaşlar? Hepinizden like atmanızı bekliyorum. Burada hangi sorunuz varsa o varsın. Hangi sorun olursa olsun. Ben dedim ki yüklü bir kredi sunulacak halka. Bu güçlü krediyle belli sorunlar halledilecek. Ya ya arkadaşlar koskoca trilyonlarla uğraşan kulüpler sorunlarını hallediyor. Birçoğu sorunlarını hallediyor. E, gecikmiş borcu olanların hepsine kredi sağlanıyor ve düşük faizle sağlanıyor. EYT'ler için ben bedelli EYT planıyla devlet hem bunu bankalara sağlatacak. Bir kısım gücü olanlar bankaya hiç uğraşmadan kendisi ödeyecek. Ve EYT olduğunda arkadaşlar kısmi bir kesinti olarak tekrar devlet size verecek. Yani 30-30-50-50 ödediğiniz parayı size her ay yansıtacak. Devlette de para kalmayacak. Yani demek istediğim siz de o nakdi ödemenizle EYT'li olmuş olacaksınız. Artık hep maaşlı olmuş olacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar sorularınızı hızlı almak istiyorum. KYK'daki arkadaşlar, nüfus müdüründeki arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın yıprama payı ile ilgili sorular alıyorum. Bunun yanında emekli arkadaşlarımız hala birçoğu maaş zammından haberdar değil. Askeri ücretler arkadaşlar agi desteğini soruyorlar. Askeri ücretteki bu ücretin içinde agi desteği de vardır efendim. Sadece evli ve çocukları varsa bu artı çocuklarından ve eşi çalışmıyorsa görecektir. 2.155 TL alacaktır 3 çocuklu bir askeri ücretli aile. Bakın tekrar ediyorum eşi çalışmayan bir askeri ücretli 2.155 TL alacaktır. E, yeterler ve şükür geldiniz arkadaşlar. Bakıyoruz. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız da evet. Çok sağ olun arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Size verilen 3-5 kuruşu asla gözünüzde büyütmeyin. E, her zaman hak ediyorsunuz. Emektarsınız ve emeğinizin hakkınızı alıyorsunuz. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın askeri ücrete verdiği bu muhteşem zamma İnşallah dört değerlerin bu 2020 TL üstündekilere de ayrı yeten vermesini istiyoruz. Neden? Neden? Onlar da kendilerine göre bir yaşam standartı, bir borçlanma ve bir düzen belirlediler. Onların bu düzeni bozmamak gerekiyor arkadaşlar. Ankara duyacaklar arkadaşlar. Buradaki sesi Ankara duyacaktır. Çünkü çok gür çıkarıyoruz. Bu yayını izleyen vekiller de var arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Çünkü bunun dönüşünü aldım. Bir danışman arkadaş birkaç vekile izletmiş. Onlardan da birkaç vekil bu yayınım. inanın mecliste dahi kulis odalarında dinlendiğini söylediler. Bunu danışman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir işe vesile oldukları için istiyoruz ki iktidar kanadında bunu dinleyen kardeşlerimiz inşallah daha güçlü ve daha güçlü sesimizin çıkması açısından. Bu konuda olumlu bir sürece gireceğiz. Hangi sorunuz var da burada yok dedik. İkramiyelerinizi arkadaşlar, ikramiyelerinizi bu ay alacaksınız. Herhangi bir bütçeli bir durumda bir sıkıntı yok. Yapılan dedikodulara asla te te te tevessül etmeyin, bir inanmayın. Arkadaşlar bir de zam olayını tekrar değineceğim. Ayrılmayın. İkramiyeleri de söyledim. Kızılay'da açlık grevi ya da sarı yelekliler olmadan zor. Hayır. İbrahim Bey lütfen. Böyle şeyler asla Türkiye'de olacak şeyler değil. O yüzden geçici bir şey yapalım. Lütfen arkadaşlar. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti vatandaşını sevmektedir. Türk devletinde tabii ki her sorun aynı anda çözülememektedir. Biz bu sorunun çözülmesi için Yüce devletimize ve e, değerli yetkililerimize ne yapıyoruz? İletiyoruz. Ve hangi devlet var ki vatandaşına bu kadar merhamet etsin? Biz sadece ücretin artmasını istiyoruz. Bu merhamet daha da somutlaşacaktır. Sevecektir vatandaşını devlet. Devlet de vatandaşını sevecektir. Çünkü hepiniz emektarsınız. EYT'ler zaten başından emektar. Bu, her yerde alın telleri var. Her yerde alın telleri var zor yaşam şartlarında tabii ki hastalandılar. Birçoğu yıprandılar. Birçoğunun yuvası yıkıldı. Geçimsizliklerden. Ama siz siz olun arkadaşlar her zaman aile huzurunuza ve birbirimize olan muhabbetinize ve birlikteliğinize cevap e şey vermeyin. Her zaman sorunumuzu güçlüdür. Ne demiş? 18 günlük ikramiye ne zaman? Arkadaşlar tekrar ediyorum. Alacağınız para, ikramiyeleriniz arkadaşlar bu ay içerisinde 13 günlük bir. Bir de 5 günlük, 18 günlük ikramiyeniz yatacak. Takriben alacağınız parayı söyleyeceğim arkadaşlar. E, 1200 küsürlerde yani e, 1200 küsürlerde bir rakam e, kötü bir rakam değil. 5 e, günlük ve 13 günlük ödemeyi alacaksınız. Evet arkadaşlar EYT'liler. Güzel sözler duyuyorum. Arkadaşlar artık bu konuya sıcak bakıyorlar. Ziraat Bankası'nın kredisinden haberdarsınız değil mi? Bu devasa kredilerden haberdar mısınız? Kobilere verilen krediyi düşünün. 10 katrilyonluk kobilere destek açıldı. Ben de diyorum ki bu güzel havuz varken ne kaptıysak kar arkadaşlar. Herkes kendi açısından baksın. Ben de çalışanlar, emekliler ve işçiler açısından bakıyorum. Siz de buradan isteklerinizi belirtin. Milletvekili danışmanları sayesinde vekillerimizden de bu yayınımızı izleyen var. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Evet, Ocak ayından netleşecek çünkü Alper Bey. Bu konuda birçok il bıçak sırtında seçimde anketler en çok EYT'ye yaradı. Anketler en çok belediye çalışanlarına yaradı. Milli eğitime de yaradı. Milli eğitim de bu işten karlı çıkacak. Emeklilerin birçoğu memnun aldıkları çünkü karı koca çalışıyorlar. 180 lira, 180 lira normal SSK'da 360 TL zam almış oldular. Haneye giden gelir. Tabii ki adım atmadan, bir şeyi görmeden, resmileşmeden emekliliğe yaşa takılanlar söylemlerini belirtiyorlar. Seçimden önce diyorlar. Evet arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Sizin bu konuda ne kadar yapıcı, ne kadar e, vefakar insanlar olduğunuz her daim belli. Sadece sizin kazanımlarınızdan, sizin orta sınıfın güçlenmesini çekemeyen, Kişisel e, gelişimi tamamlamamış diyeyim bazı şahıslar var. Bu konuda e, arkadaşlarımın hepsi inşallah daha güçlü olacak, daha haklarını alacaklar ve elinde sonunda arkadaşlar orta sınıfta Avrupa seviyelere ulaşacağız. EYT'lilerin aldığı binelli lira maaş daha sonra memlekete daha büyük katkılar olarak dönecek. Kayıkçı demiş, 91 girişliyim, 96'da 18 işime girdim. Yasada e, nasıl yalanacağım acaba demiş. Onunla ilgili Bülent Bey, şu anda yasanın e, genel etrafı, şartları birçok alanda e, tam netleşecek. Bu konuyla alakalı bedelli EYT kabul görecek. Şu anda bedelli de cebinden bir kuruş para çıkmayacağını bilen kardeşlerimin bu konuda ne kadar güçlü bir kararlılıkta olduğunu çok iyi bilmekteyim. Özellikle, evet... Hayır hayır Yalçın Bey bildiğin gibi değil. Şu anki aktarılan paralara bakın arkadaşlar. de para işi bakın mani işi demek istediğim o. Ziraat Bankası'nın aktardığı paraları bir inceleyin, bir araştırın. Biz de diyoruz ki EYT konusu çözüldüğünde zaten seçim erke erkenden seçimin belli olacak. Ama hükümeti şöyle düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Türk milletinde olsun, dünyada olsun genelde yapılan jestler, yakın zamandaki cestlerin etkisinden daha olumlu etkilenirler. Düşünsenize 90 gün önce EYT konusu somut bir adım atılsa ve diyelim 60. gün hepiniz EYT'li olsanız. O 60 günde yapılan bu iyilik unutulmasa da etkisini bir nebzeye azalır. Tahminim öyle düşünüyorlar. Ama EYT şimdi eğer bir buçuk ay sonra yasalaşma eşiğine girerse ve bir buçuk ay sonra yasalaşma eşiğinden sonra seçime bir ay kala 20 gün kara çıksa 29.03.2019 2019 gibi Beklediğimiz tarihte resmi gazetede yayınlansa arkadaşlar mükemmel olmaz mı? Anlık bir iki gün kalmış seçme. O zaman nasıl oy verirsiniz? Hangi heyecanla verirsiniz? Bunu hesaplıyorlar. Evet bakıyorum. EYT demiş EYT demiş Aydın Bey. Teşekkürler. Turan Bey Ocak ayının kaçında yatacak? Arkadaşlar bugüne e, normalde kararnamenin çıkması gerekiyordu. Malum biraz ortalık yoğun. Membiç olayı var. Ama 15'ine kadar şekillenecektir yatacak tarih. Bir gecikmenin tek nedeni vardır. Dış politikadaki hız baş döndürücü hızdır. Bunu da size özellikle belirtmek istiyorum. Her an Suriye'ye girebiliriz. Bunu da buradan ilan edeyim arkadaşlar. Yani bu 5 gün içerisinde böyle bir harekat bekliyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlar hepinizi daha bir enerjik görüyorum. Deniz Bey, Babacan, ee, Sayın Ufak, Sayın Çiftçi, Sayın e, Coşkun, Suriyelilerle ilgili serzenişler var. Lanet olsun diyen arkadaşımız var. Biliyorum Yavuz Bey, can sıkıntısı, geçim sıkıntısı var. Ee, 1840 hale ne alacağız demiş. Buradan Elazığ'daki arkadaşımıza sesleniyorum Sayın Ramazan Bey'e. 2020 olarak Bakanlık'ta yaptığım görüşmede bana o en üst bürokratı, ile bu işi görüşen en üst bürokratın bir sözü var. Dediği şey şu, 2020'ye gelmesi için maliyeden olur istedik. Maliye de bu konuda olur verdiği takdirde 2020 TL'den az alan bütün işçi kardeşlerim dinlesin. 2020 TL'den az olanların maaşları resmiyeten çünkü askeri ücretten alta bir ücret ödenemez hükmü olduğu için bu ücret ödenecek sevgili arkadaşlar. Bunu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar like tuşuna bastınız mı beğeni tuşuna? Hepinizden bekliyorum. Daha çok arkadaşımıza ulaşsın. Şu EYT Ankara'da bir emekliliğe yakışan topluluk olarak manşetlerde yerini alsın. Belediye, belediyede sessiz bir devrim gibi bir gelişme olacak. Belediyeciler iyi dinleyin. Buradan ayrılmayın. Seçimden önce arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, bütün diğer arkadaşlarım da dinlesin. Belediyede çalışan arkadaşlarımız belediye şirketlerinden ayrılacaklar. Ve belediyede çalışan arkadaşlarımız... Diğer dört değer gibi olacaklar. Şikayet gitmeyen il yok. Yani bir karpuzda iki, bir koltukta iki karpuz olmaz. Yani bir yetki alanında hem devletin adamı hem de şirket aynı anda söz sahibi olamaz. Nedir bir yerde şirket vardır? Bu konuyu sevk ve idare eden de resmi görevli olacaktır. Yani şu anki dört değerli olarak tam dört değerli olamayan belediye çalışanlarımızın seçim öncesi oyları alınması için mutlaka ve mutlaka tam dörtliğe geçişleri. Evet Ünal Bey şöyle Bugün biraz hem aradan mesajlara bakıyorum Sabah programı gibi oldu Gerçekten bütün arkadaşlarım Şu anda yağmur gibi mesajlarını yağdırıyorlar Hepsini çok enerjik buluyorum Bugün ne oldu acaba arkadaşlar Neden enerjiksiniz Değerli kardeşlerim bugün hepiniz Bin bamba bir başkasınız Tamam tarafsız yayın demiş İnşallah arkadaşlar Taraflı gördüğünüz yöndeniz varsa Beni uyarırsınız biz de bunu bu konuya evet şunu söyleyeceğim ee, benim bu bedeli EYT planı da birçok e, sancıbır başkanlığı makamındaki yetkililerimiz olsun birçok alanda olsun mutlaka bu konuyu dile getireceğiz ama siz evet aynen dalkıç milli eğitim milli eğitimi demiş söyledim tekrar söylüyorum 12 ay yazın birçok yere de haziran'a kadar devam edeceksiniz diye yazılar gelmiş çünkü arada çıkış alanlar vardı size soruyorum. 15 tatil döneminde çıkış alanlar da çıkmadığına göre yazın da çıkma olmayacak. İbri hep olumlu dedim. Bakanlıktan kesin ibare olmasa da böyle bir düzenleme kesinlikle olmayacak diye bana söylem olmaması yarı evet. Evet şeklindedir sevgili arkadaşlar. Bir çay yudumlayalım ya. Ben de aynı e, mitingdeki bir gibi, gibiyim arkadaşlar şu an. Çünkü bakıyorum bazen sakin konuşuyorum böyle bir şey gibi konuşuyorum ee, bu bir kıpırdamasız şey yapmak istiyoruz yani artık hak aranırken sesi biraz düşük tonajda çıkmaması gerekiyor ben de zaten sesim biraz şey EYT ile alakalı Tamer Bey öyle yerlere şey yaptım ki bedeli ETyi ben bu kadar güçlü bir göç idaresi yüzde otuz demiş onu anlayamadım eski usul kalktı kaplan onu bir yazar mısın hemen arkadaşlar sürekli işçi kardeşlerim yüzdeler unutun askeri ücret döneminde kurum pay alıyordunuz ya Bunları lütfen unutun arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil artık. Arkadaşlar beğeni tuşuna bastınız mı? Bakalım bir basmış mı arkadaşlarımız. Telefondan izleyen de olsun. Hangi yerde olursa olsun. Like tuşuna basın sevgili arkadaşlarım. Lütfen like tuşuna basmanızı istiyorum. Bakalım sevgili arkadaşlarım. Evet. Ee, şuradan basayım. Ne kadar varmış şey. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Büyük bir şey var. Milli eğitimden, emekliye yakışan topluluktan. Mükemmel, evet. Yasada eski sistem istiyoruz. ABO'ya karşıyız. Arkadaşlar, belediye zaman, Tabii ki, tabii ki Arif Bey. Şey istiyoruz işte. Diğer dört devletin hakları var ya. Kamu kurumlarında. Aynı onların. Arkadaşlar beğeni tuşuna basın lütfen. Like tuşunu bilmiyor musunuz? Bakın arkadaşlar lütfen unutanlardan sesleniyorum. Like'a basarsanız sevinirim. Beğeni tuşunu biliyor musunuz? Okey işareti. Haydi arkadaşlar 200 olsun. Lütfen kırmayın beni. Arkadaşlar her bir like 100 kişiye 200 kişiye daha ulaşmak demek. Böyle bir sistem söz konusu. Haydi arkadaşlarım like tuşuna basıyoruz. Patlatalım like tuşunu. Beğeni tuşunu patlatalım. Artık Ankara'ya o kadar gür çıksın ki ses. Yeter artık. Dünya kadar kredi var, dünya kadar ödemeler var, dünya kadar teşvik primleri var. Arkadaşlar çalışanlar lehine benim bir felsefem var arkadaşlar. Benim için beton insandan değerli değildir. Tekrar ediyorum, anlamlı bir söz söylüyorum. Benim için beton insandan değerli değildir. Benim için kağıt yani para insandan değerli değildir. Biz insana yaparsak yatırımı o zaman alırız en büyük verimi. Her alanda. Binanın da iyisini yaparız. Ticaretin de iyisini yaparız. Sosyal barışı da sağlarız. Her şey birbirini itenek olur. Bu yüzden önce bir, belediyedeki kardeşlerimiz için şu an izleyen danışman kardeşlerimin de mesaj atmasını istiyorum. Milletvekili danışman kardeşlerimin de mesaj atmasını istiyorum. Vekillere telefonlarını götürmelerini istiyorum. Lütfen iyi dinleyin. Değerli danışman arkadaşlarım. Bana dönüş yaptığınızı biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Ama diyorum ki Burada, burada seslendiğimiz arkadaşlarımızdan şunu söylemek istiyorum. Bir, belediyede çalışan kardeşlerimiz çok vefakar. Sabahın köründe biz uyanmadan kalkıp sokakları temizleyen mi dersin? Kanalizasyon tıkandığında hepimiz burnumuzu tutup geçerken oraya girip o kirliliği, o pisliği temizleyen mi dersin? Bir yerde yangın çıktığında itfaiye koşup oraya yardım eder mi dersin? Tüp patlayacak yerde. Arkadaşlar. Sonuna kadar haklısınız. Acillerde nöbet tutan ve bu konuda birçok yere ambulansla giden sürekli işçi kardeşlerim, şoför kardeşlerim. Sizlerin de diğer 657'ler gibi tam ve teşekkürlü haklarınızı almanız konusunda şu anda büyük bir çaba olduğunu ve bu konu zaten farkındalığında olduklarını biliyorum. Bakanlıktan bu konuda duyarlılık bekliyorum. Bakınız hem döviz krizinde kaybettiğimiz paranın yarısıyla emekliler yakışan toplumun sorunu çözebileceğimizi unutmayalım. Türkiye'de birçok soruna aktarılan kredide, emekliye yakışan toplulukla alakalı bir çözüm sağlanacak gelirin olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar like tuşunu patlatalım arkadaşlar lütfen. Beğeni tuşunu patlatalım arkadaşlar. EYT'li arkadaşlarım lütfen sizden, belediyedekiler, milli eğitimdekiler like tuşunu patlatalım arkadaşlar. Çıldırasın geliyor değil, çıldırmayacaksın, Enerjini mücadeleye saklayacaksın. Sevişten çıldırtacağım sizi. Hepinizi sevinçten çıldırtacağım. Ben kafaya taktım arkadaşlar. Bu konuda emekliye yaklaşan topluluğun olayını kafaya taktım. Ve arkadaşlarımızın, bu yüce devletimizin, bu değerli hükümet yetkililerinin Allah'ın izniyle bu konuya iyice eylemelerini ve bu güzel topluluğun bu kadar uyumlu, bakın yayınlarıma baktığımda ilk günler gibi değil, hepsi samimiyetimi anladılar. Bu konuda hiçbir şekilde maddi bir beklentimin olmadığını anladılar. Çünkü benim bu konuda hiçbir beklentim yok. Sadece beklentim şu. Bu kadar insanın duasını almak, teveccühünü kazanmaktan büyük zenginlik yok. Ya ben şu demin ne dedim? İnsanı kazandığın zaman en büyük zengin sensin. İnsan parayı da kazanır, insanlar bina da yapar, insanlar ticaret de yapar, ün de kazanır, farklılığını da yansıtır, insanı kazan ki devlet yaşasın. İnsanı kazan ki ekonomi iyi olsun. Biz burada insan kazanacağız. Yaparız binlerce bina. Tokide yaparız. Önemli değil. Ama insanla daha çok yaparız. Hepiniz Allah'ın yarattığı kul olduğu için. Cenab-ı Allah'ın değer vererek yarattığı, özenerek yarattığı kullar oldukları için hakkınızı ödemeyeceğim kadar özelsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu kadar arkadaş, bu kadar Rabbim'ini özenerek yarattığı, her birine ayrı bir huy, ayrı bir maharet, ayrı bir yetenek, Ayrı bir özellik, ayrı bir karakter bahşettiği dünyamızda. Bu insanların, bu insanların sesine kulak verelim ki çok daha bereketlenir. İnanın ki Suriyeli kardeşlerimize gösterdiğimiz teveccüh, emekliliği yakışan topluluğa da şu anda şöyle bir emeklilikle ilgili bir düzenleme, bir çare, bir plan ortaya konduğunda onların da duaları, inanın mülteci kardeşlerimizin, şimdilik artık misafirimiz olan, bu kardeşlerimizin doğası kadar güçlü olacaktır. EYT'lilerin topluma kazandırmasını, ekonomik şeylerin önceki yayınlarda sık sık anlattım. Ama unutmayın ki hem milli eğitimde dört değerli işçiler biraz buruk. Sürekli işçi kardeşlerimiz biraz buruklar. Tamam aldılar kadroya ama şöyle bir gerile gerile şu maaşı alıyorum diyemediler. Çünkü normal klasik maaşlarıyla geçtiler. O zaman bunları daha da ezdirmeyelim. Daha önce askeri ücretliden gene biraz iyi alıyoruz diyorlardı. Yüzdelik farklarla. Şimdi askeri ücretli normalde diyelim. Hizmet alımını yollan aynı kurumdaki askeri ücretli 400-500 TL alarak ona yetişti. Hele eşi çalışmıyorsa. 500 TL aldı arkadaşlar. 520 TL aldı. Bunları hesapladığımızda değerli arkadaşlarım. Lütfen like ve beğeni tuşunu bugün patlatalım. Ben her zaman istemedim. Bugün içimden koptu. Like tuşunu patlatalım arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum. Dinleyen danışman vekil arkadaşlarımızın birkaç danışmanından aldığım şeye göre, onlara da er vekillerinde dinlediğini düşündüğümden şunu söylemek istiyorum: Belediyeye hazırlanan adaylar, belediye seçimde başkan olacağım diye resimler çekinip, selfieler çekinip köşe başlarında bekleyerek halkımıza gülümseyen adaylar, kuru kuru gülümseme yok. Gidin belediye işleriniz var kurumda. Gidin belediye işlerinizi, şirketten tamamen sıyırın dört değeri yapın. Bu arkadaşların hepsinden belli bir konuda serzenişte ve şikayette alıyoruz. Siz nereden isteğim nedir arkadaşlar? Ya arkada okey tuşu var ya Hilmi Bey. Hemen videonun altında. Arkadaşlar like tuşunu biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen arkadaşlarımıza tarif edelim. Evet arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bu olayda hala siyasi bakan kardeşlerimiz var. Hala bu konuda siyasi bakan kardeşlerimiz var. Periüzem bu. İş çözüm konusunda, yapıcılık konusunda. Yani bu konunun çözüm noktasında dünya kadar kredinin aktarıldığını söylüyoruz. Ben daha geçen hafta böyle bir kredilerden bahsettim. Topluma teşvik kredileri, bir cazip krediler. Bunlarla ilgili bahsettim. Aynen. Milletimci arkadaşlar da evet. Çok teşekkürler Yasin Bey. Teşekkürler evet. Sayın Ardınçaz Aynen, aynen. Coştu ya. EYT'de coştu bugün. EYT'nin sesi Ankara'da arkadaşlar. 4 en işçiler zam istiyor. Staj emekliliğe yansıtılacaktır. Tabii ki eğitim durumu falan da, askerlik de bunun eklenmesi beklenmektedir. EYT'de yaş sınırı şöyle Sayın Yonca. Şu olabilir. Belli bir sınırlama bir yerde getirilebilir. Bakalım planı görmeden hiçbir şey demeyeceğiz. Biz bu konunun masaya gelmesini istiyoruz. Bedeli EYT dedik. Cazip kılmak için bunu dedik. İnşallah kabul edilecektir. Bu a, a, Azilenin şu andaki nakit ihtiyacı, lik, nakit likiditi ihtiyacı söz konusu olduğunda. Bu konuda bu ihtiyaç varken böyle teşvik krimlerini açıklayıp topluluğu ve toplumu kazanmak isteyen adımları canlı canlı izliyorsunuz. Ya o zaman ben niye istemeyeyim 4 TL'ye enflasyon veya seyyanın zamlı? Yazdan beri söylüyoruz. Ben niye istemeyeyim? E, EYT'linin çözüm noktasında tamamına yakın neredeyse emeklilik edilmesiyle ilgili bir çalışmayın hemen yasallaştırılmasını ya hem seçimi kazanılacaklar hem şey burada evet, evet arkadaşlar bakın hala bu konuda bazı arkadaşlarımız bu olayın ciddiyetinde değiller yani siyasi lütfen bakmayın hiçbir şekilde siyasi bakmayın şu anda istersen hangi parti olursa olsun kim olursa olsun, çözüm makamındaki kimse ben işi kestirmeden bakarım. Polemikten bir yere varamam. 12 ay milli eğitimin ibresi 12 aya döndü arkadaşlar şu ismi koysunlar. Beni gerçekten e, kırıyorlar. Arkadaşlar like tuşuna basar mısınız? Hepinizden bekliyorum. Videomda like tuşuna basarsanız sevinirim değerli arkadaşlar. Bir 500'ü bulalım lütfen. Bakın 1500'e yakın insan şu anda canlı yayında demin. Yani arkadaşlar lütfen de bedeliz ortada. Tabii ki Türkiye'ye ben bu olayı şey yaptım. Türkiye'de şu an bedelli EYT konuşuluyorsa benim sayemde konuşuluyor. Hep unutulduydu. Şu an üstüne toprak seriyorlar. Yani EYT konusu şu anda meftaydı. Son bir aydır, 20 gündür EYT konusunu geri dirittik. Güzel bir şey arkadaşlar bu. Zam olayını da sorun. E, emekliliği ilgili sorun. E, öğretmen arkadaşlarımız nasıl öğretmenleri de iyi sorsun. Şu mesai kesintiler vardı, onu sorun arkadaşlar. Aynen. Doğru diyorsun Sayın Konak. Bazı arkadaşlar öyle söylüyor yani hala burası şey yeri değil. Bunu da hak arama yeri. Bizim siyasetimiz cüzdanımız. Bizim artık halkımız akıllı. Bizim siyasetimiz alım gücümüz. Bizim çalışmamız maaşımız. Gelirimiz. Sayın İkan hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Bugün verilen krediye bak. Bugün verilen krediye bakın. 4D mı? Kadir Bey zammı anlattım. Videonun başında da bakarsınız. Arkadaşlar like tuşuna basalım lütfen. Basmayan arkadaşlarımız okey tuşu var. Oraya mı tıklıyorsunuz? Şu like tuşunu patlatalım. Bir 500 yapalım arkadaşlar. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar oy yok diyorlar. Evet herkes diyor ki müjdela haberi resmi görelim. Resmi görmeden oy yok diyorlar. Tabii ki hepsinin görüşlerine sonsuz saygılıyız. Arkadaşlar milletvekili danışmanları aracılığıyla milletvekilerin yayınlarımıza ulaştığını da öğrendik. Dinliyorlarmış. Tabii ki sahadaki sesi duymak isteyeceklerdir. Aynı sahadan duyuyorlar sesi. Kim olursa olsun artık vekillerimizden bu konuda hızlı adımlar bekliyoruz. En güzel selfie şurada yapacakları adımdır. Artık halkımız güzelim milletvekili masalarında, takım elbise kravat eşliğinde, mecliste o güzel loş ışık altında... Şık serfiler beklemiyor. Artık milletimiz cebini okşayan, alım gücünü arttıran, fırsatlar paketi içeren torba yasaları bekliyor. O zaman milletimiz siz daha yakışıklı görecektir. Merak etmeyin sayın vekillerim. Aynen sayın konak da bu olay böyle anlatmamızın şu. Evet aynen like tuşu, şu okey tuşu arkadaşlar. El işareti var ya şöyle eski defa Partisi'nin işareti var ya. O şekilde altta like tuşu var. Gerçi defa patısı açıldı değil mi? Artık eski demeyeceğiz. Evet, yeni açıldı. Evet sevgili arkadaşlar. Belediyelerdeki sıkıntıyı zaten belli ettik. Her daim ediyoruz. 1 çarpı 4 EYT demiş. Bir, ev, bir evden 4 oy demiş. Tabii ki güzel cazibeli rakamlar bunlar. İnşallah Ankara'm, güzel Ankara'm. Duy sesimizi. Bu gelen EYT'nin, dörtteğinin, emeklinin, öğretmenin, çalışan, emekçinin ayak sesleri. Bir lafa, bir söze tıkılmayın. Sene altmışların bocalamasını yaşamayın. Biraz daha olaya pragmatik, objektif bakın. aşırı duygusallık yapmayın. Dün dündür, bugün bugündür siz de deyin artık. Zamanında Süleyman Demirel dedi. Dün dündür, bugün bugündür. O yüzden dün şunu demiş, bugün bunu demiş. Sen işte pardon dün şunu demiş bugüne bakacaksın. Bugüne bakacaksın hem EYT'liğe hem emeklilikte yaşa takılan bu kardeşlerimize yani bir de sürekli işçiliğe geçen kardeşlerimizi biraz kadroya geçtiklerini yansıtmak. Öğretmenlerle alakalı da yıpranma payı ile ilgili mesaj aldım. Özellikle çok kararlıyım yakın dönemde daha çok işleyeceğim. Öğretmenlerimizin yıpranma payı alması için. Öğretmenlerimize koruma kanunu şeklinde 657 harici bu kutsal görevi ifade eden öğretmenlerimize bir koruma şemsiyesi derken eğitim ve öğretiminde hocaya biraz daha imkan sağlamaktır. Evet arkadaşlar intibakta şöyle bir durum oldu intibakı da açıklayayım iyi dinleyin arkadaşlar. İntibak şu anda EYT'den sonra yasalaşması yüksek olası. Ama EYT inşallah kabul edilirse. Şimdi intibak eğer uygulanırsa intibaka vereceğim parayı emekliye yakışan topluk diyecek ki intibaka vereceğim parayı lütfen bana ver de. Ben de hiç aylık yok. Beni emekli et, et der. He o dedikleri zaman da haklılar. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi intibak yasasının geldiği zaman 600 700 800'e yakın bir artış olacak. Emekliler biliyorsunuz 99'dan önce, 2004'ten öncekiler biraz daha fazla alıyorlardı. Pahalanma oranları kaç sayıları yüksekti. O yüzden ne olur? 600-700'ü ona vereceği ne der EYT'li. Daha çok sayıda emekliye bu şekilde verdiğinde benim maliyetimin üstündedir. Bana kalırsa intibak çok zorunlu ama EYT'den sonra toplumsal eşitlik ve huzur açısından sağlıklı olur. Medeli EYT'yi kabul etmiyorum diyen arkadaşlarımızın da görüşleri başımızın üstüne. Kitlere kadro. Şöyle arkadaşlar duymadınız mı? Funda Hanım kitlerle ilgili yasa düzenleme yapıldı. Yani kitlerin de sürekli işçi çalıştırmasıyla alakalı aylar önce meclisten tasarı geçti. Seçimden önce sıkı durun. Seçimden önce kitlere arkadaşlar like tuşuna lütfen basın arkadaşlar. Bakın hala 400 olmadık. Seçimden bir ay önce 70 bin e e kit personeli kadro olacak. Sürekli işçi olacak. Bununla ilgili aylar önce yasa çıktı. Sadece bir tuşa basılması kararın iki dudak arasından çıkması gerekiyor. Her alandan piyasada kazanç çıkarsa Sayın Kocabaş. EYT çıkarsa piyasada canlanır. Her yanında sosyal barışta da güçlenme olur. Halkın bu konuda genel çalışma dürtüsünde bir istek de artar. Evet arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Buyurun buyurun 50 defa yazdım demiş. Çok hızlı kusura bakmayın okuyamıyorum bazen. Arkadaşlar like tuşuna basmayan kardeşlerim. Like tuşuna basar mı? 400 yapalım şu sayıyı lütfen. Beğeni tuşunda like tuşumuz orada lütfen arkadaşlar. 500 yapalım sevgili kardeşlerim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Gerçekten yayınımız çok faydalı. Kitlere ve bitlere yok mu? Kitlerle ilgili dedim. Kit personeli yaklaşık 70 bin kit personeli seçimden önce kadroya alınacak. Bununla ilgili Sayın Binalı Yıldırım şu anda meclis başkanımız İstanbul adayı öyle söyledi. İnşallah sözlerinde durmalarını bekliyoruz. Durmazsalar milletimiz tabii ki kızar. Güzlerim 20 nokta enflasyon farkı kime? Pakistan'ım onu yazar mısınız hemen nereye? <gülüyor> Tabii ki. Şöyle İdris Çetiner, EYT yasası çıkarsa piyasada çalışma koşullarında EYT'li olan kafa daha rahat olur. Üretime daha iyi katılır. Kafa daha rahat çalışır. Temelini alan kişiler performansları artar. Moral oldum her şey olur. Medyaya çağrı yap. Bütün buradan medyaya sesleniyorum. Dinleyen çeşitli meslek gruplarından, çeşitli e, yerlerden şu anda yayınımı canlı olarak izleyen arkadaşlar var. Sosyal medyadan da birçok sosyal medyadan şu an canlı yayınlanıyor yayınım. Diyorum ki sayın medya şu emekliler emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz için lütfen günde bir 5 dakikanı ayır yeter. Şu verdiğin haberler boş haberler var. Medyanın öyle boştan haberleri var ki bir haber var gördüm. Bir youtuber'ın şakalarını koymuş. Arkadaşım bir şaka programı yap. Orada YouTuber'ın şakalarını koy. Ya orası şaka yeri mi? O şakacıya 10 dakikaya ayılmış. Sırf renti diye. Ya her kanal 5 dakika emekliliğe yaş, yaşta takılanlarla değilim. Sürekli işçilerin alacağı zamlara niye değinmez bir tane kanal? Neden değinmez? Belediyelerde şu an bir huzursuzluk var. Nedir? Şirketten ayrılık diyorlar. Neden değinmezsiniz? Bu konuda ben keşke hepsi değinse de ben onları takip etsem. Şöyle dörtte haberleri özellikle medyada bulamazsınız. Hayır çözüm sunmuyor Murat Bey o da. Ya çözüm sunmuyor. Eleştiriyor. Şöyle yap daha uygun olur. Ekonomist çağırıyor. Bakıyorum Çözüm sunmuyor, ekonomist bol bol eleştiriyor. Ekonomist haberde konuşurken hemen çözüm paketini de yanında kısaca anlatsın. Herkes afaki konuşmasın. Geçici işçilerimizle ilgili mevsimde evet 400 like oldu arkadaşlar. Like'ımızı arttırıyoruz. 450 yapalım arkadaşlar. Sorulara cevaplamaya çalışıyorum. Kusura bakma Sayın Cuma. Hızlı hızlı geçiyor. Kusura bakma. Korku. Hayır arkadaşlar ne korkusu ya? Bakın bugün çıkan krediden haberin var mı Sayın Çetiner? Toplu sözleşme 2020'de. Sayın Acar buyurun. Tabii ki Sayın Acar buyurun. Milletimiz sürekli işçi olacak. 12 ay ibresinde ücretler olsun kardeşlerim. İbre o yönde ibre. Evet. Ne diyor? Toplantılara gelsin İstanbul. Evet. Düşünün işte bakın. Evet medyada bu konuda tabii ki üzücü ya 25-30 bin kişi olduk haber olmadık diyor. Demek ki yani bu konuda bir sıkıntı var. Bir anlatım bozukluğu var. Niye biliyor musun? Marjinalleştirilmiş. Toplumun güzel bir STK olayı gibi gösterilmiyor. Yani güzel derken haklı bir istek anlamında diyorum. Arkadaşlar like tuşuna basalım. Basmayan arkadaşlarımız. Güzel bir yayın oluyor. Bütün herkesi çok enerjik buldum. Umutlu buldum. Milyarlarca TL şu anda katrilyonlar piyasaya akıyor. Teşvik olarak akıyor. Ben burada kendi alanında yayın yaptığım arkadaşlarım için tekrar sesleniyorum. Tüm medya kurumlarına, özel radyolara, sayın vekillerimize, danışman kardeşlerime, şu anda bizi izlediğini söyleyen danışman kardeşlerime, mesaj atan hepsine söylüyorum. Burada emeklilikte kalanlarla ilgili müthiş bir konu tartıştık. Bakanlıktaki bürokratın da aklına yattı. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabul edeceği ve hızlı belki de... Evet, teşvikler Alperen Bey bir bakın. Bütün kredi borçlarını geciktirenlere kırmızı çizgiler hariç... Tanışmalama yüzleri bakın. Evet, onu söylüyorum. Hayır, Cengiz Bey bakın. Normal prostör, prostör yazıları var. 12 ay yolunda artık bir girdik ya, evet... Hayır hayır öyle değil Sayın Çiftçi. İkramiye bu ay yatacak Sayın Atlı. Bu ay yatacak. 1200-1230-1280 e, gibi bir rakam bekliyorum arkadaşlar. Like tuşunu arkadaşlar 450 yapalım. Hemen söyleyin Sayın Acar. Size o da evet. Hayır hayır bakın. Aynen aynen. Yani şunu söylüyorum yani. Kulüpler olayı sizin olayı tetikledi. Emekli diyeaksan takılan, emekli yaşar takılanlar sizin olay öyle bir şey olacak ki seçimin son şeyinde büyük bir sansasyon olacak. Ama unutmak yok arkadaşlar. Emekli diye takılanların özellikle bu sonu çözüldüğünde de inşallah bu sevinci ortak bir yayında kutlarız. Kutlarsınız değil mi kardeşlerim? Milli Eğitimci arkadaşlar 12 ay olduğunuz zaman burada kutlarız inşallah. Tekrar ediyorum. Bütün vekillerimize, bürokratlarımıza, talimat veren vekillerimize ve siyasilerimize. En büyük yatırım insana yatırımdır. Her insan bir evren gibi değerlidir. Belki bir evrenden değerlidir. Öyle kıymetli insana baz alırsak, bu insanların her birinin ayrı bir ruh hali, ayrı bir dünyası, ayrı umutları, ayrı sevinçleri var. Bu insanları sevindirmek dünyanın en büyük zengini olmak demektir. Tabii ki herkesi bir anda nasıl sevinireceğiz diyorlar. Ben de diyorum ki şu andaki yapılan teşviklerle nasıl sevindiriyorsanız. Ya esnaflara, kobileri, dünyanın parası aktı. Arkadaşlar yanlış anlamayın konu dağılıyor gibi oluyor ama. Diyorum ki kobilerin birçoğu bunu üretime aktarmıyor. Kobilerin birçoğu yaptığı harcamalarda veya açılmalarda zararları kapatmakta kullanıyor. Keşke bunu üretim bazlı kullansa. EYT, işte pardon, kobiye kredi veriyorsan işletmeye, onun bunu yatırıma dönüşüp dönüştürmediğini müfettişine denetle. O zaman ekonomi canlanır. Bunun dönüşümü de alırsın. Üretim yapacak ya adam. Ama bunu üretime değil de, kendi açığı için kobi kullanıyorsa, bu parada, o hem borçlanmış olacak, hem de aileyeten bunun bir üretimle vergi dönüşümü ve kazancını elde, elde edememiş olacağız. Ama EYT'ye verdiğin para piyasaya yakacak ya. Adam yastık altı nasıl yapsın ki bin liraya bin yüz lirayı? Koşacak kasaba, koşacak maraba, koşacak bakkala, koşacak pantolciye, koşacak gömlekciye. deyim arkadaşlar. Ete çıktı zaman burada kutlamaya var mısınız? Milli eğitim 12 aydi ilan ettiğimizde burada kutlamaya var mısınız? Unutmak yok. Sonra sizi bulamazsam buralarda. <gülüyor> Arkadaşlarım ya lütfen, bugünkü canlılığınız var ya, benim de daha bir canlı yaptı, daha bir e, yayında iştahlandırdı. Bugün mükemmelsiniz. Bir de arkadaşlar yemekler demiş, Allah razı olsun. <gülüyor> Tavuk döner de geliyor, of EYT'li kardeşlerim bakın, yetkililer bakın. EYT'liler, sürekli işçi kardeşlerimiz, milli eğitim, belediye, görüyor musunuz? Bakın. Her biri diyor ki döner ısmarlayacağım diyor, çay söyleyeceğim diyor. Allah razı olsun hepinizden. Sizin gülümsemeniz yeter. Gerçekten sizin var ya bir şaka yapmanız, bir espri yapmanız, bir sevilmeniz. Bunlar benim için daha önemli. sizin yani Sevindilik görmem, mutlu görmem, istekleriniz olmuş bir şekilde. EYT'lişimlik e, yeteneği vardır, ticaret yapacaktır. Belki bir küçük işletme açacaktır veya bir tamircidir. Emekli yaksan topluluğun bu gelir ona işlerini yaparken daha verimli olmasını sağlayacaktır. Aynen. <gülüyor> evet aynen doğru diyor. Kebap verenler varlar. Ne zengin halkımız ya. Şu kadar cömert insanlara verin şu hakkı. Tanıdıkça gerçekten, tanıdıkça bu topluluğu, halkımı e, daha çok seviyorum. Asla Rabbim kibirli arabalarda, kibirli ortamlarda sizlere seslenen size yüksek hitabetli kürsülerden seslenen insanlardan eylemesin. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda inanın belki şunu diyeceğim şu ülkede bu işi çözecekse Çözecek lider o. O zaman ben de diyorum ki tezi yok, tezi yok. Hemen, hemen. Hemen. Çay simit veren var. Allah razı olsun arkadaşlar. Tabii ki sistem sistemdeydin. Bakın ben naz makamıyım. Bana kızabilirsiniz. hakaret olmadıkça. Evet. Bak Kayseri'deki arkadaşım sızmış. <gülüyor> Kardeşlerim benim ya. Biliyorum hepinizin sevincini, gözden ışıldadığını biliyorum. Arkadaşlar like tuşunu da bir 450 yapalım. Hadi arkadaşlarım, beğeni tuşu var aşağıda videonun altında. Beğen atarsanız sevinirim. Değerli arkadaşlar daha çok işi. Ya. İskender yeriz demiş. Arkadaşlar hepiniz afiyet olsun. İnşallah iri gezerim, <gülüyor> canlı yayın derim arkadaşlar. Yaptığımda söylerim. Yani ben çok istiyorum. Yani emekliye yakışan topluluk böyle bir şey kazandığında bu işe vesile olup artık benden çıktığında ben arkadaşlarımızın o gönülden teşekkürünü bizzat yaşamak istiyorum Mehmetçiğe bağışlayacağım demiş maaşı böyle bakın emekli olursam ilk maaşımı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım diyen kahramanlarımız var ya böyle bir millet oldukça biz yıkılmayız ya sizleri hiçbir zaman istismar etmeyen sizlerin hakkı hukuki için kendini unutanlardan olmak istiyorum Değerli arkadaşlarım, yani ben şöyle diyeyim, bu işe girdiğimde, bu çabaları gösterdiğimde, hani sizlerin <gülüyor> Afyon'dan aşaştı börek tamam teşekkürler. Sayın acar ya, kusura bakma, <gülüyor> sayın acar. Arkadaşın mesajını göremedik. Sayın acar, hemen atmak lütfen. İzle bizden azabı duyuyorum şu anda. Arkadaş var da mesajını 10. kez görmemişim. <gülüyor> evet Sayın Acar. Bir saniye. Evet Sayın Acar buyurun. Aynen 90 defa diyor. <gülüyor> Allah razı olsun. Aynen aynen Sayın Acar. Lütfen hemen yazın. Böyle arkadaşlarımız leblebi, çorumdan leblebi arkadaşlar. Açık artırma gibi oldu. <gülüyor> Allah'ım ya hepiniz de arkadaşlar hepinizde kalsın. Benim benim isteğim sizlerin gerçekten mutlu olması. Arkadaşlar beğeni tuşu ekranın altında oluyor. Ceplerde nerede oluyor bilmiyorum. Hemen videonun altında like tuşu var. Hani şöyle OK tuşu var. Hemen videonun altında oluyor. Oraya tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar. Bakalım. Evet Kayseri'den pastırma diyor. <gülüyor> ama buraya öyle bir market olur Allah. Yani... Hayır Sayın Acar adaletlik açısından bakmıyoruz. Zaten diyorum ki siz anlamıyorsunuz. Hak satın alınıyor. Parası olmayan Sayın Acar. Parası olmayan zaten EYT kredisi. Kendi şey olmadan. Bunun faizi işte sonradan yüklenir mi bilmiyorum ama ee, geri dönüşümü zaten devlet kesinti yapacak sende. Sayın Kopp merhabalar. Aa, Antalya'dan muz yollayacağım diyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönlünüz zengin. Bana yollayacağınız inşallah e, teşekkürdür, duadır. İnşallah sizleri ziyaret ettiğimde Erbağ'dan üzüm. O tokattan toprağımdan üzüm demiş. Evet. Evet EYT çizdim. Hemen bakalım Sayın Kaplan ya. Var şunun üstüne kardeşim kusura bakma. Şey ya İdris Bey bedelli EYT için istiyoruz. Kredi şeyi gelecek demiştim geçenki yayınlarda. Kimse de demişti ki para yok ne kredisi işte bizi oyalama. Bedelli EYT'de kredi çıkmaz. Çünkü Ziraat Bankası'nın açtığı krediye devletin hazinenin verdiği desteğe bakın çok olacaksınız. O rakamlarla EYT çoktan çözülür. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim'de 12 ay mutlaka olacak. Evet Sayın Acar. memleket orası ama şu an orada değilim. Denizli'deyim. Evet sevgili arkadaşlar. Ya ben tahminimi söyleyeyim. Yani biz şu anda bir tahmini bir plan, tahmini bir öneri 15-20-25 gibi bir şey düşünülebilir Ersin Bey olursa. Ankara kesici kes, kesici keseceğim, keseceğim demiş. Arkadaşlar yani Erbağ'dan yaprak demiş. Ooo tokadın yaprağı süper. Arkadaşlar hepinizin canı sağ olsun. Hepinizin yaprağı da her şeyi de sevdikleriniz de. inşallah şehirleri ziyaret ettiğimde bu iş artık bizim için bir gönül işi. Ben olduğunda öyle bir hedefim var. İlil il gezmek ve insanlarla bu konuda kaynaşmak isterim. İzinli olduğum zaman, müsait olduğum zamanlar. İnşallah daha iyi geleceklerdi. Mesela EYT emekli olduklarında hepsi bu sosyal medyayı terk etmeyecekler. İntibak isteyecekler. Evet. Merkezdeyim Sayın Tülek. Evet. E, sevgili arkadaşlar. Bak Sayın Çiftçi demiş. 20 olursa kredi çeker öderim. Düşün. Sürekli bir emekliliğin oluyor artık. Kafanı yastığa koyduğunda bir gelirim var. Bundan güzel bir şey var mı? Bedelli EYT'yi de ya düşündüm. Kaç zaman düşündüm ya. Baktım hep ekonomi çıkıyor karşıya. Bu olay artık kapandı. Çınar'da demiş Sayın Türek. İyi. Selam ederiz Sayın Türek. Sayın Dalgıç. Cengiz Türek Denizli'deymiş. Tamer Dalgıç. Hocam iyi akşamlar bu EYT çıkar mı? Demiş. Çıkar tabii. Görüşürüz başkan demiş. Tabii ki görüşürüz Rengiz Bey. Mail adresim var. Mail adresimi de yazarım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Beğenit tuşuna basın. Daha 450'yi geçtik. 500 olmaya varız değil mi? Az kaldı. Evet arkadaşlar. Kitlerde bir ay kala kadro var. Dörtte erişçiler için %21'lik zam şu anda gözükmüyor ama seçim var. Her şey olabilir Adem Bey. Olursa süper olur. Var ya banko kazanırlar bu kitleyi. Dua edeceğim de bir sayın diriliş. Allah razı olsun. Valla daha karlıyız. seyana zam yazdan beri söylüyorum ya. Bu durumu te o zaman da gördüm. Ya Yavuz Bey de demiş O çok güzel. Arkadaşlar Denizli'den size sesleniyorum. Ege'nin incisi bir şehirden. <gülüyor> Sayın Türek inşallah geliriz ya. Yani orada bir helva yeriz değil mi? İnşallah. Dilara Koç yıla göre bedelli mi olacak? Evet. Evet çıksın. 4D zaman 1 girirse. Like olur. var. <gülüyor> Aynen. Allah razı olsun. Arkadaşlar, e, inanın birçok konuda, birçok durumda, hiç zaman çekilmeden her şeyi en yüksek mevkilere bizzat yüz yüze anlatmış bir insanım. Cengiz Bey, şu an gelemem. İnşallah e, uygun bir zaman şey yaparız. E, şu an Perşembe, hafta sonu olabilir. Evet. evet hayırlı bir emin versin. Tabii ki tabii ki Elif Hanım. Şöyle olur bakın projemi açıklarken herkes Can Kulay'la dinlerse açıklayayım. Bedelli EYT'de şöyle hane geline bakılsın diyorum. İnşallah Sayın Cengiz Bey inşallah kesin olacak. Yani bizim bu planımız tutacak. Şöyle, durumu iyi olan zaten hane geliri yüksekse ondan peşinat istenecek. Hane geliri baz alınacak. Hane bakın. Hane gelirini onlar belirleyecek. Eğer hane geliri düşükse, gerçekten minimize bir rakamsa, çok düşükse, buna da diğerlerinden, haklarından faydalanıyor, o da faydalansın diye EYT kredisi. Aldığı maaş garanti sayılıp buradan kesilecek. Bu durumda hangisini cebinden para çıkıyor? Çıkmıyor. Ben bunu söylüyorum işte. Yaştan dolayı şansım var Ali Bey. 3700 gün bir sıkıntı oluşturabilir. Onun için belki prim tamamlama baz alınabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Bir canlı yayının daha sonuna geliyoruz. 500 like'a tamamlayalım. Ben bu yayınımı zaten paylaşacağım. Bu konuda zaten birçok yerde şu an duyuldu. Siz sanmayın ki bu konuştuğumuz konular bir şekilde yansımıyor. Kamuoyunda gitgide bu olay büyük bir kamuoyu yani bir miting gibi ses getirmeye başlayacak. Belki biz burada 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi de yayın yapacağız. Bunu cidden söylüyorum. Şu an gidişat onu gösteriyor. Benim de temennim sevgili arkadaşlar. Bu sorunların çözümü yüksek sesle. Beyizsel gücünüzü göstermektir. EYT çıkacaktır. 4 değeriyle zam verilmek durumunda kalınacaktır. Bunu da size söylemek istiyorum. Kerem Bey, EYT gerçektir. Sadece biz bunun yöntemini bildiğimiz zaman. Tabii ki onu söylüyorum Garip Bey. Birçok birçoğu sanıyor ki ben prim ödedim diye, ben prim ödedim diye şey yapıyor. Yani ben prim ödedim diye işte ben nasıl bedeli ya arkadaşım cebinden zaten bir şey çıkmayacak. Arkadaşlar like tuşuna basar mıyız? 500 yapalım şu like kısmını. Daha çok arkadaşımıza ulaşsın. <gülüyor> Sayın Dalgıt hiçbir zaman taşıma suyla merdiven e, değirmen dövmez. Biz şu andaki duruma bakalım. İleriki durumlarda çözülür diye beklemeyelim. Ben e, şimdi canlı yayınlarımı da şöyle yapacağım. Bu canlı yayın etkisi çok oluyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Çok yayılıyor. Ben daha çok birkaç yere gittim. izinliydim. Gittiğimiz yerlerde bu yayınlar konuşuluyordu. Şaşırdım. Yani konuyu açtık tabii. Bir konuyu açıyorsun. Bu konuyla alakalı bir konu açıyorum. Adam yayından bahsediyor. Bu da beni memnun ediyor. Tabii ki bilmiyor. Hani ben o anda şey yapmadım. Zaten resmimde de gözlüklüyüm. Uzaktan çekilmiş bir resmim. Hemen adam tanıyamıyor. Abdullah Bey zaten birazdan video yüklenecek. Bütün arkadaşlarınıza paylaşın. Buradan tüm EYT'li arkadaşlarıma, bakın sürekli işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bu yayını WhatsApp'tan veya Facebook'tan paylaşmanızı istiyorum. Niye? Çok faydalı sizin adınıza yapılan bir yayın. Bütün görüşleriniz var bu yayında. Sizlerin görüşlerinize göre de doğaçlama buradan anlatıyorum. Ne pırıntıra bakan bir insanım, ne de daha önceden hazırlanan notlara bakan bir insanım. Benim öyle bir şey yok bizde. Bizde gönül sesi var, mantığın sesi var. Ortak amaçlar doğrultusunda haklılığın sesi var. Hatay'dan künefe demiş. O süper. Künefe'ye bayılıyorum bak. <gülüyor> İnşallah Hatay'a geleceğim. Hatay'a gelirsem ee, orada künefe yiyeceğim arkadaşlar. Ben ısmarlarım gerekirse önemli değil. Ben size yük olmam. Arkadaşlar Whatsapp'tan da paylaşın. Ee, Nesim'i, Sayın Nesim'i dün dündür bugün bugündür. Böyle bakın hayatı. Çok kazançlı çıkacaksınız. Çok sağ olun Sayın Tamkoç. Arkadaşlar şu anda hepinizden söz alıyorum. Like tuşuna basıyorsunuz, beğeni tuşuna. Bir de hepinizden şu anda Whatsapp'tan, Facebook'tan yayınımızı paylaşmanızı istiyorum. Buradan bir miting gibi tüm EYT'liler, memurlar, işçiler, Sürekli işçi kardeşte ve zam bekleyenler. 20 30 bin kişiyle yayın yapacağız. Bunu unutmayın. 20 30 bin kişiyle yayın yapacağız. O zaman görün siz sesi. Bunun bugün adımını attık. Yarınki yayınım da saat 8'den mi olsun 9'da mı arkadaşlar? Lütfen bir yazarsanız sevinirim. Zaten gelişmeler olur. Yeni gelişmeler olursa da akşam size anlatırım. Bizzat takip ediyorum. Bir de arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda sürekli işçi alımı oldu. Onunla ilgili bakanlıkla yaptığım görüşmede sürekli işçi alımıyla ilgili yapılacak bu alımlarda emniyete yollanmış. Yani asil ve yedek listeler de var. Alınacak kişiler emniyete yollanmış. Bunlara güvenlik soruşturması yapılıyor. Tekrar ediyorum. Bugün Sağlık Bakanlığı ile yaptığım görüşmede 4 bin küsür müydü 6 bin küsür müydü bir sürekli işçi alımı vardı. İş bu üzerinde. Bu kişilerin 8 demiş 9 evet. Şu anda güvenlik soruşturması yapılıyor bilginiz olsun. Çok yakında açıklanacak. Kazanacak ve yedekte olan listeler şu anda güvenlik soruşturmasında Emniyet Müdürlüğü'nde. Bilginiz olsun. 9 diyen daha çok yayını Evet 9 demiş 8. Bakıyorum. 9. Yüzde şu an 75 9 diyen var. Evet arkadaşlar 9 9. Şöyle 8 diyen %25 falan. %75, 9 diyen var. Evet arkadaşlar, 9 demiş. Ama şu an canı yine epey kişi vardı ya. 8, buç 8 buçuk mu yapalım arkadaşlar? Tedye şöyle, bir... <gülüyor> aynı 15 ile kadar şey olur arkadaşlar. Ee, ne zaman vereceğe ilgili kanalamayı bekliyoruz. Yani şu ana kadar olması lazımdı menbi çolayı. Sor yeni kuzeyi çok uğraştırdı. Ondan dolayı bir kararıme gecikmesi olabildi. 9 diyor arkadaşlar ya 9'da yapacağız. 9'da yapacağız. Sayın Karcı lütfen yazın hemen okuyacağım. Evet arkadaşlar like tuşuna basıyoruz. Bak 500 olmaya 7 kişi kaldı. Beğeni tuşuna basalım lütfen. Arkadaşlar 9'da canlı yayın yapacağız ya da 8.5. Tamam 8.5 olsun. 8'de de, de, bak ne kadar güzel çözümcüyüm. 9'u da küstürmedim. 8'de de küstürmedim. 8 buçuk. Böyle olacaksın ya. Her şeyde en güzel çözümü hakemsel bir bakış açısıyla çözeceksin ya. Herkes memnun olsun. Ben niye 9'u tamamen şey yapayım, kırayım veya 8'i kırayım? Burada önemli olan ortak konsensüste. Evet 500 like oldu. Bravo. Bravo arkadaşlar. Mükemmelsiniz. Sevgili arkadaşlar yorumlarınızı videonun altına yazarsınız. İnşallah oradan da sizlere hiçbir etki altında kalmadan, kimsenin önünde eğilmeden, kimse ne der diye endişe etmeden, sadece Rabbimizin önünde eğileceğimizi bat sayarak. sizler için sonuna kadar varım. Sonuna kadar, elimden geldiği kadar, hepinizin yanında olmaya devam edeceğim. Biz hayatta, her türlü zorluğa karşı en net, en dik ve en sağlam cevapları verdik. Belki sayısal çokluk olarak çok daha bizden güçlü olduğunu sanan nice haksızlıklar, nice haksızlık yapan kesimler karşımızda bunun bedelini ödediler. Ve ödemeyi de devam edecekler. Ama istiyoruz ki bize iyi yaklaşılsın. Çalışanlara iyi yaklaşılsın. Emekçilere iyi yaklaşılsın. Sayın Taner Dalgıç, burada 30 bin, 40 bini bulduğun zaman Ankara'dan daha etkilisin. Biz burada inşallah bir haftaya 10 güne çok büyük bir kitle halinde, mitik havasında yayın yapacağız. Çok da ses getirecek ve medyada haber olacağız. Buna inanıyorum. Çünkü çok önemli konulara bahsedeceğim. İnşallah yarın 8.30'da çok faydalı konularda aldığımız yeni bilgilerle karşınızda olmanın heyecanı taşıyorum. Türkiye'de gündem çok hızlı. Türkiye'de gündem bazen hızın da ötesinde. Her an ne olacağı belli olmuyor. Bakıyorsun müthiş bir bir. Ee, burada, miting burada olacak. Yani miting gibi yayın olacak. İnanın danışman arkadaşlardan, milletvekili danışmanlarından, yayınlarımızı izleyenlerden dönüş aldım. Bu konuda ayrı bir teveccüh besiniz. Türkiye'mizde duyarlı kardeşlerimiz var. Farklı illerimizden bu konuda güzel dönüşler oldu. Özellikle askeri ücreti nokta atışıyla bilen 2020 TL'nin 2023 TL'yle odaklanarak <gülüyor> 2023 ile seçim indirgesiyle odaklarsınız. Karın olur dedik. 2020 dediğimde bana gazel okuma. Ala vereceği 50-60 lira para diyenler ağzı açık kaldı. Bakın eski yayınlara. Videonun başlığı değiştirsin ama videonun içindeki içerikteki sesi değiştiremez. Bakın, askeri ücreti nokta atışı bildik. Süreci iyi okuyoruz, iyi takip ediyoruz, iyi yönlendiriyoruz. Bunu özellikle yeterlerde. Sürekli iççilerin zam almasından tutun. Öğretmenlere yıpranma payı ve birçok korumasal kanunlar. Ve bunun yanında birçok mesai ile ilgili problemlerin çözülmesi, şoförlerin sorunu, güvenlik personelimiz. Evet, özellikle şunu belirtmek istiyorum güvenlik personellerimizle alakalı da özellikle çok geniş hem onların yetkilerini arttırıcı hem de maaşlarıyla ilgili düzenleme şart. Hani onların risk primleri? Hani onların, selam sen kalbin içinden. Hani onların risk primleri? Adam orada görevini yapmakta olan bir doktor kardeşimize kabalık yapan bir vatandaş Güvenlik çağrılıyor. Güvenliğe eline yetki vereceksiniz. Güvenliğe yasasal, yasal yasal yasal, sözsel değil. Güvenlik personellerinin de yetkilendirilmesi için mücadele edeceğiz. Usta üreticilerle alakalı çok daha geniş bir konu. Buna değinmeyi de çok istiyorum. Usta üreticilerin daha kamusal haklara ulaştırılması, geçici belli dönemlerde ücret alımlarının devam etmesini istiyoruz. Toplum yararına projeler için çalışan TYP'lerle ilgili de geniş yayınkı uyandıracak yayınlar yapmak değil. Klinik destek personeliliğiyle alakalı da geniş bir malumatımız var. Bir kısmı sürekli işi kadrosuna geçti, bir kısmı geçemedi. Ama klinik destekçilerinde şu anda çalışma koşullarında ve özellikle sekreterliğe geçmek isteyenler var. Ben de diyorum ki klinik destekliğe size ihtiyaç var. Sizin koşullarınız iyileştirildiğinde bu konuda bulunduğunuz yerler sizin için daha hayırlı diyorum. Daha da saygı görürsünüz, daha da güçlü çalışırsınız. Çünkü herkes kendi branşında değerlidir. Daha önemlidir. Orozdan selam demiş Hüseyin Akpınar Şeyde misiniz, de misiniz? Evet Sayın Özpamuk iyi akşamlar ayet demiş. İyi akşamlar. Güzel bir yayın yaptık Sayın Özpamuk. Süper bir yayındı. İnşallah video yüklenecek birazdan. Tamam mı? Dinlersiniz. Evet sevgili arkadaşlar benden bu kadar çok müthiş bir yayın oldu ben çok beğendim arkadaşlar çok enerjik olduğu zaman ben de gayet çok enerjik oluyorum inşallah hedefimiz bir hafta 10 gün sonra 20 bin 30 bin rakamlarda burada miting havasında bir yayın yapmak ve Ankara'ya seslenmek. Tamam mı arkadaşlar? İkram ilgili şey ilgili, ile ilgili yorum yapacağım. Sorularınızı videonun altına birazdan yüklenecek. Videonun altına yüklersiniz. Beğeni ve like tuşuna şu anda basmayan arkadaşlarımız bassınlar. Ve hepinizden bir söz istiyorum. Videomu Whatsapp'tan veya sosyal medya adreslerinden paylaşın. Bu sizlerin sesini. Sizler için çırpınan bu yüreği. Diğer arkadaşlarınıza paylaşın. Ne diyoruz? Biz anca Rabbimizin önünde Sizin haklarınızı ararken... Kimseye, kimsede icazet almayız. Kimse ne der? Kimse surat yapar diye düşünmeyiz. Şu dünya, üç günlük dünya fırıldık olmaya hiç gerek yok. Tamam arkadaşlar? Evet, değerli arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için. Hepinizden duymak istiyorum arkadaşlar. Paylaştınız mı? Buradaki sizin sesiniz, duyarlı ses. Sizin gibi arkadaşlarınızdan paylaşmanızı istiyorum. Çok şey istemiyorum. Paylaşanın da sağ olsun, paylaşmayanın da canı sağ olsun. Amaç bu işin sürkülasyon Bir kartobu gibi büyümesi. Bir çığ gibi olması. Hepsi var. Şu anda arkadaşlar yayınımda hepsi var Sayın Tok. Sayın Doğan. iyi akşamlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Paylaşırsanız diğer arkadaşlarımıza gruplarda çok seviniriz. Ve size bu konuda müteşekkir oluruz. Evet arkadaşlar. isteğimiz sizlerin ee, bu konuda duyarlı yaklaşımımıza, evet, evet değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah daha güçlü bir şekilde, yarın 8.30'da, Allah nasip ederse karşınızda olacağım. İnşallah güzel haberleri öğreniriz, iyi haberleri alırız, Sizde hemen paylaşırsınız ve bunun kritiğini yorumlarını alırız. Sizlerin fikirleri beni daha çok geliştiriyor. Ve benim daha sağlıklı ve daha güçlü bir şeyleri daha iyi anlamamı sağlıyor. İyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar hepinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.